Ceylan Çapa ve Burak Özçivit iki yıl aşk yaşadılar. Burak Özçivit ayrıldıktan kısa bir süre sonra Fahriye Evcen ile birlikte olduklarını ortaya çıkmıştı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz yaz evlendiler. Fahriye Evcen'in estetik ameliyatları olduğu iddia edilmişti. Fahriye Evcen yapılan tüm iddialara karşı makyajsız fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Burak Özçivit ise eşinin 750 bin beğeni alan fotoğrafını, işte bu yazarak Fahriye Evcen'in destekledi. Burak Özçivit'in eski sevgilisi Ceylan Çapa misilleme yaparak estetik yaptırdı haberleriyle gündeme gelen ve bunun üzerine makyajsız fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen'e gönderme yaptı. Özçivit'in eski aşkı Ceylan Çapa da dün makyajsız Halin'i Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Ceylan Çapa'nın paylaşımına, numara make up böyle olur yazması, Fahriye'ye gönderme mi yorumlarına sebep oldu.